Bilisiniz. Evet. Adı ne onun? Dodi. Dodi'nin en çok neyinden etkilendin? Kasıklarında. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bir anda biz şoku uğramayalım diye ufak gidiyor oraya dönüyor. Dodi, sence beş yıl ilişki olur mu? What do you think about five years relationship? Nasıl İngilizcem? Kapalı çarşıda yürüyen mi? That's a long time. Uzun süre değil mi? Kim öyle ilişki değil mi? <gülüyor> Aile ne tepki gösterdi siyahi bir damat geldiğinde? Aileniz Amerika'da mı yaşıyor bu arada? Ailemiz Adana'da, kardeşim Kore'ye taşındı. Sen Kore'ye taşındın sonra? Sonra biz e, tanıştık. Kore'dekilere ben bile yanlarında siyahi kalırım. <gülüyor> Sen Kore'de heykel gibisindir oğlum. Senin orada buluşuyorlardı biliyor musun? Dodi'nin orada buluşalım meydanlar. <gülüyor> <gülüyor> Dodi'nin önünde fotoğraf çekiyorlardı biliyor musun? <gülüyor> Ya sen canım, biraz yakına gelir misin? Yakına gelir miyim? Neden? Çok yakından görmek istedim. Başka istediğin pozisyon var mı? <gülüyor> Kore'de o kadar burnu estetikli, minyon çocuk var. Onların arasında nasıl bunu çok beğendin? Ya biz Tinder'dan tanıştık. Önce One Night Stand diye mi başladı? Ya hayır. O zaman başka ilişkin vardı. <Gülüyor> Sen ilişkin varken bununla birlikte oldun yandı o değil mi? He daha birlikte olmamıştık işte. Tinder'a niye girdin ilişkin varken? Arkada sarıyordum. Koreli miydi sevgilin? Yo. Siyahi miydi? Hayır o kızdı. Arkada maden varmış biliyor musun? <gülüyor> Anladım kızdı ve büyük bir teşrik olmamış mı? Penişsizlikten bereket tanrısına bayağı. <gülüyor>